302 doğumlu 83 yaşında. Tamam. Burada doğdum. Burada evlendim. Burada anamın babamın yanında onlara ilaç verirdik. Çiftçilik yaptık. Affedersin bile öküzlerle, onlarla yukarılara ekin Oradan kaldırır, gidir içerdik. Onlarla idare olurduk. Ondan sonra az yüz geldiğinde bu köyün hepsi ama biri değil. Hibisi Kepena'ya giderlerdi. Başka biz de Dunnya'ya giderdik, Dunnu Pınara. Orada çalışırdık biz de, bir hikay. Allah niye diyse oradan getirdik. Onlarla İdareoğlu çıkaya giderdik. Sonradan işte evlendik. Evlendikten sonra anacımız öldü. Allah rahmet eylesin. Babamız da öldü. E biz de buralar işte yurt yuva tuttuk. Denizde durduk azıcık. Orada olanlara verdik. Onlar birisi kalktı, Yenişehir'e gitti. Birisi Akkun'a gitti. Biz de aşağıdaki bir sattık, gerisin geri buraya geldik. Şimdi de burada da işte bir iki dönem bağımız, tarlamız var. Sabahla kalkıyoruz Allah izin verirse var varıp geliyor şöyle işlediğimiz kadar işleyip geliyoruz. Allah izin verirse idaramızı temin edeceğiz diye uğraşıyoruz dedi. Askerliğini nerede yaptın Ahmet Amcadır? Askerliğimi amcim. Gelibolu'da yaptım. Şimdi bu bir şeyim olduğu yerde Gelibolu'nun şehitliğinin yanındaydım ben işbisinde. Ama o zaman köfrezi Şimdi benim tabii benim gittiğimde 52 başka, 55 başka. 55'te gittim ben, 57'de geldim. iki seniydi. 57 ile şimdinin arasına bak bir. E, tabii oralarda çok şirinlenmiş bizim zamanımızda. Şimdi bu gidip de gezdikleri yerler, o zaman çallık vesairlik, evet yine işiydi de bu harip olduğu yerler vesairler, o topla mopla falan duruyordu oralarda. Ama şimdi tabii nasıl oldu olmadı gari bilmiyorum şeylerinden. Orada gelip oldu yaptım ben. Ben orada muhabirciydim. Götürecektenmiş işte Yani telefonla, telefonla konuşurdu. Benim 12'lik santral vardı o zaman. O da o zaman böyle ceryan mı pille çalışırdı. Pille böyle çevirsin. Oradan işte versin yani. kişilere. Nan vardı, uçkuları. Onları birbirine kimle konuşturacağını işte Albay'ı Yarbay'la konuşturacaksın. İşte Albay'ın Yarbay karşında o onunla konuşur, onunla konuşur. İşte oradan çekersen, konuşacaksa onunla konuştursun. Böylelikçe de orada askerliğimizi yaptık, geldik çok şükür. Evli miydin askere gittiğinde? İşte evliydim. Çocuk İki tane çocuk vardı. Bir kız vardı, bir de oğlan vardı. Nerede gördün Ayşe teyze mi? Ayşe teyze Evinde gördüm, orada yukarıda. Komşu kızı mı? E hemen de komşuydu orada bizim annemin babası gelin, evinde eklişiydi bundan evi gari. Onlar ortalardı. Çok küçük yaşta almışın Ayşe teyzeme. İşte dedik ya, biz ilaç verirdik. Anam hastaydı. Şimdi evde tabii yiyecek, yiyecek lazım. O zaman ilaç ver zamanında biliyorum. İlla sabahla kalkacağım, uyuyacak, yiyecek, akşam oldu gelecek. İşte bunu da ufaktan getirdiğimiz. O hasta olduğu için gari bunu ufaktan getirdik. Bu burada kendi kızımız gibi. işte yemeği şunu şunu etti. İşte biz evlendikten yalan söylemeyeceğim. Ya bir sene durdu. Ya bir, bir sene durur. Rahmetli kanam. O gitti gari, ondan gari, yani bu başladı gari burada çalışmaya gari. işte şimdiye kadar çalışıp geliyoruz da yemin işte bu günlere kadar. Kaç çocuğun var Ahmet amca? Üç, Allah'a emanet. İki olan bir kız var işte. Üç çocuğum var. Kepenekçilik de yapmışsın? Yaptık. İşte diyorsun ya, Dumlupınar'da gari şimdi orada. Dumlupınar'a gittik mi biz? Orada şimdi Muratlığında, o zaman yörükler çok oluyordu. Şimdi yörükler bile mi kaldı gari? Şimdi Ahır Dağı'nda görüntülen bir, bir kısmı, bir kısmı da Murat Dağı'nda. Bir ay Murat Dağı'nda kınarıkını yapardık, bir ay belki Ahır Dağı'nda yaparladık yapardık. Tekkenin üstünde gayrı işi ya. Dokunar işte oradan çalıştık. Nasıl geçiyor Ayşe teyzemle zamanınız? İyi şükür. Niye o beni görüyor, ne ben onu. Ama bazı olu veriyor da gayrı o kadarını koyacak. Yani Atışımı işte. veriyorsunuz? Hayır atışmıyoruz öyle de. Ya bunu getir, bunu getir derken, iyi getirin, götürün işte öylelerla bazı açık onu veri. Açık belki bağırı veriyordur canım, şimdi öyle bağırma diye de, şimdi bunu böyle mi de. belki açık bir yüksek konuşuyor, konuşu verin diye, şöyle bağırıp da keyif kırıcı diye, ha yüksek konuşu verin bazı işte. Çocuklara da öyle derim. Şimdi varış o zaman bağırarak konuşurlar, onlara azıcık belki kafam karışım veriyor. karıştı o zaman bağırı veriyor, işte, açık. Onlar yol alıştığı için öyle gidiyorlar şeylerinde. Hacıya gittiniz mi Ahmet amca? Allah kabul etsin gittik amcam. 2000, Nasıl? 2000 yılında gittik biz 3 aylık. 2005'te de ömreye gittik geldik Allah kabul etsin. Günlerimize geldik işte. Kendi içlerine işlerinizi evet. görebiliyor musun hala, yapabiliyor Şükür. musun? Şükür. de kendi işimizi hiç iş şey etmeden elimden geldiği kadar tabii gelmediğinde çocuklar veriyor canım. Şimdi hepsini biz tam yaparız veya ederiz diye bir şey yok gari. İlla şunu kaldıramadığım zaman yine çocuklar gelip onu kaldıracak. Ama kendi elimizinde geldiği kadar yapabildiğimizi yapıyoruz. Yapmadığımızda onlar gelip hallediveriyorlar. Gari. Çok sağlıklı uzun yaşıyor. Eski toprak deniliyor ya sizler. Nasıl beslendiniz? Sence neye bağlı bu? Ya, canım, şimdiki o zamanın zamanında zaten insanlar yoktu. Yok ama. Yalınız doğal meyve yiyiyordum. Doğal sebze yiyordu, Kendin ediyordum, kendin yiyiyordum. Ediyordu, Hiç yani şey görmüyordu. diye ben şunu. İlaç görmüyordu. E şimdi e her şey ya yaz gününde şimdi kışın da oluyor biz sebze, patlıcanı, bir domatesi de fersin. Hepsi. Kışın doluyor, yazın doluyor. Orada nerede bulacağım? Kışın o zaman nerede buluyordum? Zepsi şunu şunu, bir yaz ayı gelirse bahçe dedim bahçeye oturduk bizim yerler olurduk tomatlar tırında, orulara bahçe dedim işte tomatı oradan kaldırdık, biber oradan kaldırdık ne kadar bir ay iki ay bu kadar girdik. tamam, daha geleceksen bir daha olacağı bir daha girsin. ya e şimdi yazdır hepsi var hepsi var, bu taniden ser altında ilaçlar. E, bunları yiyoruz işte bundan da bize hastalığı getiriyor galiba. Şükür. Sizler anne babalara, büyüklere bakılmış, hürmet göstermişiniz. Sizin çocuklarınız, torunlarınız geliyorlar mı sizlerin yanına? Çok şükür. ne geliyor. Benimkiler geliyor. Ben tabii dış takını, kalemini bilmem. Tabii herkes kendi başından geçenebilir. Benim çocuklarım daha bana yani hiç ben gelmeyeceğim, gitmeyeceğim veya etmeyeceğim, tutmayacağım demezler. Veya ben ünlülediğim zaman gelir ne iş var? Şunu görürler. Veya şuradan gelin, o gün gelir o işi görürler. Şimdi çocuklarımdan ben memnunum, Allah Hani rahmet etsin, sağlık versin, Allah uzun ömür eylesin. hani çocuklarım benim öyle şey değildir. Evet, tabii herkesin kendine böyle vardır bu durumları. Evet amcam. Ne söylemek istersin gençlere, şimdiki gençlere? Şimdiki gençle bilmiyorum da tabii gayrı herkes kendinden mesul ama biz inanca kalırsan, Dayımış. şimdi evvela ania bu buya itaatini edecek bir başta sonra büyük gider ona gidecek bak maşallah sen ne güzel örtünmüşsün değil mi şimdi bak bak seni maşallah diyorum bak ne güzel örtülmüşsün ama diyorum buradan şuradan keyip de yani günah girdin mi çünkü bizim dinimiz yasak diyor böyleleri ama şimdi diyemiyorum ki ben benim torunlar da var şimdi ben hayır demiyorum benim torunlar da var evet Buradan giyiyorlar, ediyorlar, başı açık geziyorlar. Ama ben dediğim zaman, e, dedi ya sen kaç yaşında asırda geziyorum. Tamam, şimdi açtığa sıkıştırsan, e, belki günler kırılacak. Onun için tamam diyorsun, ne edeceksin? Onun için dedim, evele dinimizin emrettiği şeyleri biz yerine getirmek şart. Evet, çocuk delikanlı olmuş güzel. Şimdi ana sonuna basına bakarsan. Güzel okuluna gider, güzel dersini alır, bir yere memur veya ne olursa olsun bir yere girip istikbalini temin ederse ne mutlu. Ama bak güzelce büyümüş diyeyim ya? Ama bu sabahla kalka da affedersin ya kahveye giderse veya içkiye giderse veya gumbara giderse veya sağa sola giderse ileride ne olacak? Affedersin işte bak anaşkiler nereden ileri gelmiş oluyor demiş, bizim başımızda muzur olarak değil mi? Bu hep cahilliğin şeysinden ileri geliyor bunda açık okumuş oluvelse muhakkak bu yolları bulur. Neden? Ya sen orada kime, kimi öldürüyorsun? Veya bak diyor? Bizim Allah'ımız bir insanı diyor öldürmek bütün kainatı öldürmek gibidir diyor. Bir insanı diyor kurtarmak kainatı kurtarmış gibidir diyor. Yalnız e, gel gündek gençlere veya bu anarşit olan şey anlattığın zaman e, anasının anasın, anasını dayım Allah tahsilatımız affetsin. iyi günlerde değiliz de şükür, şükür. Şimdi ya insan anasını öldürü mü? İnsan ailesini öldürü mü? İnsan çoluğunu çocuğunu öldürür mü? Görüyoruz yani televizyonlarda görüyoruz. Yani çok orta yerimiz çok bozuldu. Çok Allah ıslah etsin. Anasın. Annem de ne ettik? İplik çikriği vardı onu ettik. Çuval dokuduk böyle. Onunla vakit geçirdik. Okula gittin mi Ayşe teyzem? Gittim ya fazla yollamadılar. Dokuyacağım diye. Para kazanacaksın çünkü. Para kazanacaksın, tabii. Kaç yaşında evlendin Ayşe teyze? Kaç yaşındaydı gari onu bilmiyorum. Çok küçük yaşta. 12 yaşında mıydı kız ben? 15 yaşındaydım, 15. 15 yaşındaymışız. Şey 2 yaş, 3 yaş büyüttük. 18 yaşında. Şimdi bizim evlendiler Kaç çocuğun oldu Ayşe teyzeciğim? Üç. Dört oldu dört. Birisi öldü ya. He onunla dört oldu. Biri öldü üçü meydanda. Düğünün nasıl oldu hatırlıyor musun? Neler yaptılar sana? Bana ne yapacaklar? Evelikatı ve ceketler vardı. Onları yaptılar. Bir üç beşli takımlar vardı. Onları ettiler. İşte bu. Şimdiki gibi öyle ıvır zıvır vardı. Neyle gelin geldin? Atla. <gülüyor> Atla gelin geldi Neler taktılar sana? Yaptılar mı bir şeyler? Bir koca altın, iki koca altının yarımı, ikisi sekiz Bunlar vardı. Feskeye adında bunlara ineli oldu. Onlar vardı böyle. Ahmet amcam, askere gittiğinde çocuklarınız da varmış. Sarıda. Kiminle kaldın sen burada? Burada ben ayrıydık. Kendi başıma kaldım. İşte kendi yanım idare ettiler. Bunlar idare etti. Kendim gündeliğe gittim. Onunla idare olduk. Öyle olduk. Gittik işte bu geleceğe. kadar. Çok zorluklar çekilmiştir değil Tabii, mi? Tabii ne kadar ne kadar ne kadar. Hep bu hastalıklar öyle bulunuz zamanlar işte de hindi çıkıyor gari. Hahahaha. <gülüyor> de çıkıyor gari. Nasıl Ahmet amcamla geçiminiz nasıl? Ee, i̇yi ona, midir Ahmet amcam? Onunla iyi. Hiç daha şeymedi kaç sen oldu bak. Bıcaz dövüşen, çekişen demedik. O benimkin aramadı, ben onunkini aramadım. Öyle oldu. Ufak da olsa oluyor canım o kadar deme. Tattı, aman tuzu, biberi mi diyorlar? Tabii tabii. O kadar da olacak. Çocuklarınız nerede Ayşe teyzem şimdi? Denizli'de. İki oğlanma Denizli'de. Bu kız var Denizli'de. Bunlar buraya geldiler değil de. Gidiyorlar, geliyorlar bunlar. Burada malları bile nifar konuşuyorlar, geliyorlar da. Gidip geliyorlar. Hoşumuzu bizde gezmeye diyoruz bundan yanlarına. İşte bu. Sağlığın nasıl Ayşe teyzem? Sağlığım hastayım. Ben iki kere ameliyat oldum. Bir ancı şey oldum. Bir ayağımda, ondan bir kere ayağım tutmadı da Fıran fıl var dediler bir ondan ettiler. Yine geçmedi, yine geçmedi, yine kaynaşamıyor işte. Yine kaynaşamıyorsun. Bir insan tutsalız işi ya, o da ona çıkmıyor. Öyle nasıl tutacak insanı? Kendin gücün, gücünü idare ediyor. Ona ne vereceğim? Hacıya da gitmişsiniz. Gittik. Nasıldı oralar? Oralara doyulmuyor. Kaynayıp misem hemen gene. Ömrüye ve gar ayak yürümüyor gar. Mutfağa girdim orada açık bir bulaşık yıkarki bir yemek bırakana çitirip galiyor ayaklarım bile <gülüyor> Bir oturuyor da ondan kervar çık dinleniyor da bir daha kapıyor. Kendi işlerinizi beraber görebiliyorsunuz yani burada öyle mi? Görüyoruz güneşte iyi kötü kendimizi ne yiyeceğiz ne içeceğiz iyi kötü ediyoruz. Ev bunlar denizde her zaman nerede gelecekler dedivecekler. Gitmiyor musunuz yanlarında kışın? Kışın gitseniz öyle temel durmayız geziyoruz geliyoruz. Gel diyorlar evleri çok hepsinin de ama yani biz duramıyoruz. Buraya alışmışız işte eski toprak. Duramıyor zorladan. Nece. Neler olurdu alfaklarda, adet olarak e, neler yapılırdı eskiden? Nasıl olurdu düğünlerde? Eskiden düğünler nasıl olacak? Yemek kurarlardı. Ondan her kına gecesi derlerdi Tadil gün gelin çıkardı. İşte bu. Cuma günden başlandı bizim. Düğün emmeyi cezir Cuma günden başlandı yemek gelmeye, ta tadil güne kadar yenidir. Tefle oynanırmış değil mi eskiden? Oynandı. Tefle oynandı. Kana gecesi derlerdi. Şimdi çal geliyor diyorlar kana gecesini.